Hocam şunu sormak istiyorum aslında Affetmek bizi mutlu eder mi? Ne kadar affetmeliyiz? Ne kadar affetmemeliyiz? <gülüyor> evet Ne kadar affetmeliyiz? Şimdi şu şekilde Affetmeliyiz ama Onun verdiği tecrübeyi unutmamalıyız Affetmeliyiz ama takıntı yapmamalıyız Çünkü bir kişi sizi üzmüş olabilir Beni böyle üzdü deyip Bir elimizde asit ya da tuz ruhu tutamayız Bu bizim elimizi delikleşik eder Aynı şekilde ruhumuzda ve kalbimizde ve zihnimizde affedemediğimiz konular düşmanlığa, öfkeye, takıntıya, kaygıya, hareket edememeye, mutsuzluğa neden olur. Onları Osmanlı arşivine koyup ara ara çıkarmak lazım. Birine borç verirken mesela, işte bir kere dolandırıldıysanız, bunu, bu dolandıran kişiyi affedemeyip yıllarca bak şu kişi beni e, dolandırdı ben onu affetmiyorum gebersin hortlasın işte bin bir beddua etmek yerine ne yapmamız gerekiyor ben onu affettim ama borç verme konusunda artık yeni bir bilgi yeni bir tecrübe ve yeni donanıma sahibim biz donarıl do dolandırılma evrelerini geçtik artık e, kontrollü Borç verme ve para yönetimine sahibiz diyebilmek lazım. Diğer türlü var ya, hani duymuşsunuzdur, bozuk plak gibi <gülüyor> oluruz. Evet, Devrelerimiz yanar. <gülüyor> e, sizi aslında sık sık aldığımız zamanlar bize sosyal medyadan ve izleyenlerden çok fazla bir soru geliyor ki bu da aşk acısı. Hocamı sorar mısınız aşk acısını nasıl ve Bunu gerçekten her programda mutlaka en az 10-15 kişi yazıyor, dile getiriyor, hocaya sorun diye iletiyorlar. Burada da görev bana düşüyor. Soruyorum hocam. Aşk acısını nasıl atlasacağız? Sağ olun, var olun. Gerçekten seyircilerimize kıyamıyorum ben buradan. <gülüyor> Birçok kişinin aşk acısı var. Ama birinci aşkın acısı ama ikinci aşkın acısı. Gönül ister ki mümkünse birinci de, değilse ikinci de, değilse üçüncü de, hiç değilse dördüncü de. Çünkü insan hayatında 4-5 kez araştırmalara göre aşık olma potansiyeli var ve bu kredi çok sınırlı. Şimdi aşk acısında şöyle bir e, affedişe gitmek lazım. Bugünkü aklım olsaydı diyor kadın mesela sevgili mi? çok e, gagalamazdım. Gagaladığım için kaçtı gitti Hı -hı. veya başka biri. Çok onu değiştirmeye çalışmazdım. Değiştirmeye çalışmasaydı gitmezdi Aslında ama. Aslında şu an çiftlerin yaşadığı en büyük sorunlardan evet. da bahsediyorsunuz bir anda. Bravo aynı anda bir taşla on kuş bizde. <gülüyor> Bu arada tabii yüksek sesle konuştuğumuz için ses detone oluyor ama biz devam yolu. Şimdi şunu yapmak gerekiyor. kendimize affetmek gerekiyor. Aşk acısını çekmemizin uzun sürme nedeni kişinin kendini sürekli suçlaması bir. Karşı tarafı suçlaması iki. Halbuki aşıklar zaten ayakları yerden kesildiği için çift kanatlı uçuyorlar böyle İstanbul kanatlarımın altında gibi. Zaten ellerinden geleni yapıyorlar ama bir aşk, sevgililik, sözlülük, nişanlılık, aile evlilik okulunu okumadıkları için acemice, ehliyetsiz direksiyon kullanıyorlar. Ehliyetsiz ilişki kullanma, ilişkiyi devam ettirme, ilişkiyi sürdürmede de bir takım teknik hatalar oluyor. Ondan dolayı karşı tarafı da kendisini de affedip, e, ilişkinin bitiş otopsi raporunu çıkartıp daha çok mantık, gerçek ve bilim ışığında ilerlemek. Az önce programın başında söylediğim gibi bu aşk acısına 5 yıl sonra üzülüyor olacak mıyım? Hayır. İşte yeni bir aşka yelken açtığımda e, üzülüyor olacak mıyım? Hayır. O zaman aşk acısının bitiş süreci yani son kullanım tarihi var olduğunu bilmek inanın çok keyifli olur. Hem de ee, zaten e, yapılan hataların e, şeyini, cezasını ve acısını peşin peşin ödediğimiz için ve son kullanım tarihi, bitiş tarihi belli olduğu için bir gün mutlu olacağımızı düşünürsek bile aşk acımız hafifler. O yüzden aşk acısına 20 dakika mola deyip bir Türk kahvesi içebilirler. <gülüyor> Kendimize sarılalım. Kendimize sarılabiliriz. Ee, yani illa aşık olduğumuz... İşi değil kardeşlerimize sarılırız, akrabalarımıza sarılırız, uygun bir şekilde ailemize sarılırız, arkadaşlarımıza sarılarak da hayata sarılarak ve tutunarak bunun bitiş tarihinin olduğunu bilmek, tecrübeleri yanımızda, raporunu okuyor olacağız ara ara ama e, hafifletmenin bir yolu da beddua etmeyi kesmek lazım. O yüzden e, kendimiz de, karşı tarafı da affedip yeni aşklara...